Bugün 11 Ağustos 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz Kova burcundaki ay güne sosyal ve özgür enerjiler veriyor Dolunay'a ilerleyen ayın ruhsal ve bedensel etkileri güçlenirken önemli farkındalıklar yaşayabiliriz bugün Aslan burcundaki güneşle boğa burcundaki Uranüs arasındaki dik açı kesinleşecek kişisel ve toplumsal alanlarda kışkırtıcı ve huzursuz edici etkiler görülebilir bağımsızlık ve bireysellik ihtiyacında yükselmesi düzene karşı gelen isyankar davranışları tetikleyebilir Bilim, teknoloji, uzay, astronomi alanında dikkat çekici gelişmeler olabilir. Doğa olayları ve kazaları özellikle elektrikten gelebilecek zararlara karşı da dikkatli olmalıyız. Kova burcundaki ay öğle saatlerinde Koç burcundaki Jüpiterle uyumlu görünümde olacak. Özgüvenimizin artması cesur ve girişken tavırlarımızı destekleyebilir. Gün içerisinde kişisel özgürlüklerimizi önemsemekle birlikte sosyalleşme eğilimimiz bizi kalabalık ortamlara da çekebilir. Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, grup faaliyetleri ve toplumsal organizasyonlar ön plana çıkabilir. Bilimsel ve teknolojik konularla ilgilenebiliriz. Bugün Venüs Yengeç Burcundan ayrılarak Aslan Burcuna geçecek. Venüs 5 Eylül'e kadar Aslan Burcunda ilerleyecek. Bu dönemde sevgi, aşk, flörtler, kişisel zevkler, eğlence, lüks, konfor, sanat ve organizasyonlarda daha fazla başarı ve şans verebilir.